Merhaba sevgili öğrencilerim, bugün yamukta alan testini beraber çözeceğiz. E, birinci soruma hemen bakalım. E, verilenlere göre yamuğun alanını bizden soruyor. Hemen bakalım. E, ABC üçgenin alanını 16 vermiş. ABC üçgenin alanı 16 santimetre kareymiş. E, bir de burada böyle bir eşitlik vermiş. AB'ye o zaman ben 4k dersem, DC'ye ne diyeceğim? 3k diyeceğim. AB'ye 4k dersem, DC'ye de 3k dedim. Şimdi bu soruyu çözmek için hemen üçgende alanla ilgili bir kuralı hatırlamamız gerekiyor. O da nedir? Şuraya yazayım. Önemli bir kural. Yamukta da çok sık kullandığımız bir kural. Yükseklikleri, yükseklikleri aynı olan üçgenlerin alanları, alanları tabanları ile orantılıdır. Bu çok önemli bir özelliğimiz bizim, çok da fazla kullandığımız. Şimdi bakıyorum. Burada bu özelliği kullanabilirim. Çünkü buradaki yüksekliğimi çizersem yamuğun yüksekliğini, bu yamuğun yüksekliği aynı zamanda buradaki CAB üçgeninin de yüksekliği ve aynı zamanda buradaki ADC üçgeninin de yüksekliği dikkat ederseniz bu yükseklik. E o zaman Özelliğimize göre, şimdi bakıyorum, 4K'nın olduğu alan 16, 4K'nın olduğu alan 16, alan tabanla orantılıysa, o zaman K'nın olduğu alan ne olacak? 16'yı 4'e bölersem 4 birim kare olacak. Yukarıdaki kırmızı üçgenin tabanı 3K, o zaman 3K'nın olduğu alan 3 çarpı 4'ten, 12 olacak. O zaman ben buradaki alanı, kırmızı üçgenin alanını da 12 olarak bulurum. Yamuğumun alanını oldu 16 buradaki alanım. 12 de kırmızı üçgenin alanı. Toplamda 28 olarak bulundu. ikinci sorumda yine yamuğumun alanını soruyor bana. Bu sefer yamuğum ikizkenar bir yamuk. Biliyoruz ki ikizkenar kenar yamukta bir de açıortayım var. AA dersem açı ikizkenar kenar yamukta biliyorum ki taban açılarım eşitti. Yani A açısı 2A ise buradaki B açısı da ne olacak? 2A olacak. E şuradaki gördüğünüz gibi ABC üçgeni nasıl üçgen? E, dik üçgen. E, açıları belli. O zaman buradan üçgenin iç açıları toplamından 3A artı 90. 180'den den açısını bulabiliriz A Açısı buradan kaç derece çıkar 30 derece çıkar e o zaman buldum A açısı 30 derece burası da 60 derece 30 60 90 özel üçgenim oldu e bu burada dursun şimdi bakalım e burada paralellik var dolayısıyla şurada bir z kuralı var gördüğünüz gibi o zaman bu açıyla buradaki açı ne oldu eşit oldu e buradaki açıda açı ortay Dolayısıyla taban açıları eşit oldu. O zaman benim buradaki mavi ile boyadığım bu üçgen nasıl üçgen oldu? İkizkenar üçgen oldu. Burası 4 ise o zaman burası da 4 olacak. İkizkenar yamuktu. Burası 4 ise karşı tarafta 4 olacak o zaman. Benim yamuğun alanını bulmam için alan formülümü hatırlayın. Alan formülüm alt taban artı üst taban bölü 2. Çarpı yükseklikti. Ee, üst tabanı biliyorum. 4 nereyi bulmam lazım? Alt tabanı ve yüksekliği bulmam lazım. O zaman yüksekliğimi çizeyim. Çizdim yüksekliğimi. Burada bir 60 derecem var zaten. Ee, burası 30 oldu o zaman. Karşıma bir 30-60-90 üçgeni çizdi, çıktı. 30-60-90 üçgenin özelliğini hemen hatırlayalım. Biliyorsunuz bunu çok kullanıyoruz çünkü. Ama hatırlatayım ben yine de. 30'un karşısına A dersem. 90'ın karşısı 2A. 60'ın karşısı... 3 katı oluyordu A kök3 oluyordu şimdi buna göre yapalım 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı onun yarısı olacak yani 2 60'ın karşısı da bunun kök 3 katı olacak yani 2 kök 3 e yüksekliği buldum 2 köküç şimdi geldik alt tabanı bulmaya burada da yine gördüğünüz gibi bir 30 60 90 üçgenim var burası 30 burası 90 ise burası ne oldu 60 oldu yine buradan bu özelliğimi kullanayım 30'un karşısı 2 köküç ise 60'ın karşısı ne olacaktı? Bunun köküç katı olacaktı. Hemen şurada yapayım. 2 köküçün köküç katını alırsam 2 çarpı köküç ile köküçü çarptım. 3, 6. O zaman burayı da ne buldum? 6 olarak buldum. Hepsini buldum. Şimdi alan formülünde yerine yazıyorum. Alt taban AB 8 oldu. DC üst tabanım 4'tü zaten. Bölü 2. Yüksekliği de 2 köküç buldum. E buradan e Burası 12 12 2'ye böldüm 6 6 ile de iki kökü çarparsam cevabı 12 köküç olarak bulurum üçüncü sorumda da alanını istiyor e şimdi burada ABC üçgeni bir dik üçgen ve ben bunun dik kenarlarını biliyorum. Dik kenarlarını bildiğime göre ABC üçgeninin alanını hesaplayabilirim. Dik kenarlarının çarpımının yarısı dik kenarımın birisi 6, diğeri 4, bölü 2'den. Üçgenimin alanını ben 12 olarak buldum. Şimdi gördüğünüz gibi birinci soruda özelliğimi hatırlatmıştım. Buradaki ABE üçgeni ile diğer taraftaki... E, B, e, C üçgeninin yükseklikleri aynı çizdiğim zaman neydi özelliği Yükseklikleri aynı olan üçgenlerin alanları tabanlarıyla orantılıydı. Şimdi bunun tabanı 1 ise o zaman bunun alanına ben A dersem bunun tabanı 3 ise o zaman bunun alanına ne diyebilirim? 3a diyebilirim. E benim ABC üçgenimin alanı toplam 4a oldu. Onu bulmuştum zaten. 4a 12'ye eşitmiş. O zaman buradan alanı a'yı 12 bölü 4'ten 3 olarak hesapladım. O zaman burası 3, burası da 3 çarpı 3'ten 9 olarak bulundu. Yine aynı özellikten yükseklikleri aynı olan üçgenlerin, hep söylüyorum önemli çünkü yükseklikleri aynı olan üçgenlerin alanları tabanlarıyla orantılı. Başka hangi üçgenlerin yükseklikleri aynı? Buradaki ABE üçgeniyle bu sefer şöyle bakıyorum. Buradaki maviyle boyadığım ADE üçgeninin yüksekliğini çizersem onların da yükseklikleri aynı. Şimdi, e, tabanlarıyla orantılı dedim. Bunların şu anda tabanlarını bilmiyorum ama bulabilirim. Nereden bulabilirim? Gördüğünüz gibi şurada bir kelebek var. Bayağı şekli de boyadım. Şurada bir kelebek var paralellikten dolayı kelebek benzerliğinden benzerlik oranım ne 1 bölü 3 o zaman kelebeğin diğer kanadına ne olacak benzerlik oranı yine 1'e 3 olacak yani şuraya ben k dersem burası da 3k olacak şimdi tabanlarımı buldum tabanlarımı bulduysam bakıyorum 3k olan yer 9 9'sa şuraya yazayım 3k olan yer 9 9'sa k olan yer ne olacak? 3 olacak. K olan yer burasıydı. Mavi üçgenim. Orası ne oldu? 3 oldu. E şimdi bu sefer bu taraftan bakıyorum. Bu taraftan bakıyorum. Bakın buradaki DAE üçgeni tabanı 3 ve alanı 3. Buradaki DEC üçgeni tabanı 1. E o zaman alanı ne olacak? 1 olacak. E bütün alanları buldum. O zaman yamuğumun alanı toplam 3 artı 1 artı 3 artı 9'dan toplarsam 16 olarak bulunur. Dördüncü sorum basit bir soru. Çünkü alanla alanı sormuş ve her şeyi bize vermiş. Ben biliyorum ki alan formülü alt taban 8 artı üst taban 2 bölü 2 çarpı yükseklikti yüksekliğimi de vermiş 6 e o zaman buradan hemen cevabı bulurum burası 10 10 bölü 2 5 5 ile de 6'yı çarptığım alanım 30 olarak bulundu 5. sorundaki yamuğumun alanını bulmak için ee, üst tabanı bize vermiş o zaman benim alt tabanı bulmam lazım bir de yamuğumun yüksekliğini bulmam lazım hemen o zaman yamuğumun yüksekliğini çizerek Başlayayım soruma. Şimdi bakıyorum 90, 45, 45. Karşıma hangi özel üçgenim çıktı? 45, 45, 90 özel üçgenim çıktı. İkiz kenar üçgenim. Neydi kuralım burada? İkiz A dersem 90'ın karşısı A kök 2 oluyordu. E zaman, o zaman burada 90'ın karşısı 6 kök 2 olduysa o zaman eşit olan şu kenarlar kaç birim olacak? 6 birim olacak. Yükseklik bulundu. E şimdi alt tabanı bulmak için şu taraftan yine yüksekliğimi çizeyim. Ben buranın ne olduğunu biliyorum yine 6 olduğunu biliyorum. E Burada 90. Burada hangi özel üçgenim çıktı? 30-60-90 özel üçgenim çıktı. Onu da biliyorum. Biliyorum ki 30'un karşısına A dersen ben 60'ın karşısı onun köküç katı oluyordu. 90'ın karşısı 2A oluyordu. E şimdi bakıyorum 60'ın karşısı kökü, e, 6 ise şimdi... Şuraya da mesela A diyeyim. E o zaman şuradaki özelliğe göre 30'un karşısı A ise 60'ın karşısı bunun 3 katı oluyordu. A köküç E Buradan A'yı bulmak için her tarafı köküçe böldüm. Payda da biliyoruz ki kök istemeyiz. O yüzden köküç ile çarptım. 6 kök köküç ile köküç çarparsam 3. E buradan da sadeleştirirsem kök köküç olarak burayı buldum. E şimdi burası 4 ise burası da 4 olur. E, alt tabanda bulundu. O zaman alınığım üst tabanım 4. Alt tabanım buranın tamamı toplarsam 10 artı 2 kökü 3 bölü 2 çarpı yükseklik yüksekliğimi de 6 olarak buldum. E, buradan düzenleyelim. Yukarısı 14 artı 2 kökü 3 oldu. Şu 6 ile bu iki sadeleşir. Ne kaldı? 3 kaldı. Şöyle çarpı 3. E, burayı da düzenlersem cevabım 3 çarpı 14 42 artı 3 çarpı 2 kök 3 6 3 cevabım burada. 6. sorumda yamuğumun alanını bulmak için alt tabanı biliyorum 7 üst tabanı biliyorum 2 o zaman neyi bulmalıyım sadece yamuğumun yüksekliğini bulmalıyım yüksekliği bulmak için. Burada yamuğun içinde bir paralel kenar oluşturmak istiyorum. CB kenarına paralel olacak şekilde şöyle buraya da E diyeyim. Bir kenar çizdim DE kenarına. Biliyorsunuz ki paralel kenarda karşılıklı kenar uzunlukları eşitti. O zaman burası 2 oldu, burası 4 oldu. Tamamı 7 idi. O zaman bu AE uzunluğuna ne kaldı? 5 kaldı. E şimdi şuradaki üçgene dikkat ettiysek 3 4 5 üçgeni. O zaman bu bir nasıl üçgen? Dik üçgen. 5'in karşısındaki açı ne olacak? 90 derece olacak. Şimdi yüksekliğimi çiziyorum. Bana yükseklik lazım. Yamuğumun yüksekliği aynı zamanda buradaki benim mavi dik üçgenimin de yüksekliği. Bu yüksekliği bulmak için buradaki mavi dik üçgenin alanından yararlanacağım. Çünkü dik üçgende alan formülü dik kenarların çarpımının yarısıydı. E o zaman buradan mavi üçgenimin alanını bulabilirim. 3 çarpı 4 bölü 2'den alanını buldum. Ne çıktı? 6 çıktı. E, mavi üçgenimin alanını bir de klasik üçgende alan formülünden bulayım. O neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. Tabanım 5 çarpı yüksekliğim h bölü 2. E, buradan içler dışlar çarpımı yaparsam 12 eşittir 5 e, h buradan h'ı 12 bölü 5 olarak buldum. E, bu şekilde yamuğumun Yüksekliğini de hesaplamış oldum. E şimdi alanı bulabilirim o zaman. Alt tabanımın tamamı 7 artı üst tabanım 2 bölü 2 çarpı yüksekliğimi de 12 bölü 5 olarak buldum. E buradan burası ne oldu? 9 oldu. Sadeleştirirsem 6 oldu. E çarparsam da 6 çarpı 9, 54 bölü 5 yamuğumun alanı olur. Sıradaki sorumda yine yamuğun alanını istiyor benden. EF orta tabanını vermiş yamuğumuzun. Buna göre e, KH uzunluğu 2. E, bu EF orta tabansa o zaman benim CH kenarımı da ne yapacak? Tam ortadan ikiye bölecek. O zaman burası 2 ise CK da ne olacak? 2 olacak. O zaman yamuğun yüksekliği bulundu. Yamuğun yüksekliği 4 çıktı. Hemen e, alan formülümü yazayım. E, alt taban AB artı üst taban DC bölü 2 çarpı yükseklikti. E bu bulundu. Şimdi benim alt tabanlı üst tabanın toplamını bulmam lazım. Onu nereden bulacağım? Orta tabandan bulacağım. Orta tabanı 17 olarak vermiş bize. Neydi yamuktaki orta tabana nasıl buluyorduk? Alt taban artı üst taban bölü 2 idi. Yani şu kısımdı. E, o zaman burası da 17'ymiş. E, direkt yazarsam 17 çarpı. Yüksekliği de ne bulmuştum? 4 bulmuştum. E, çarparsam buradan cevabı 68 olarak bulurum. 8. sorumda dik yamuğun alanını soruyor bana. Alt tabanı biliyorum, üst tabanı ve yüksekliği bulursam alanımı da hesaplayabilirim. Şurada bir dik üçgenim var, 8-17. Hemen AE kenarını bulabilirim. 8-15-17 özel üçgenim vardı, hemen AE 15 olarak buldum. Bunu hatırlayamazsam Pisagor bağıntısından da AE uzunluğunu hesaplayabilirim. Şimdi e, yüksekliğimi çizeyim. Çizdim yüksekliğimi. Yüksekliğimi bulabilmek için. E, şuradaki kenar açıya A dersem, buradaki açı da B olsun. Şimdi buradaki A artı e, üçgenin iç açıları toplamından görüyorum ki A artı B'nin toplamı ne olur? Şuraya yazayım. 90 derece olur. Şimdi buradaki iki tane dik üçgenim var. Bir tanesi soruda verilen dik üçgenim. Onu e, morla boyadım. Diğeri yüksekliği çizdikten sonra oluşan dik üçgenim onu da mavi ile gösterdim şimdi bu iki dik üçgene bakarsak şimdi A, B ve 90 buradaki mor dik min açıları mavi dik üçgenime bakarsam 90 B A artı B'nin toplamının 90 derece olduğunu biliyorum o zaman C açısının da A diyebilirim şimdi böyle yaptığım zaman bu iki dik üçgenin iki tane iç açısı eşit, A A, B B ortak açı zaten. AB kenarı bu eşit açılar arasında kalan kenar 17 ve buradaki yine AB kenarı, AB açılar arasında kalan kenar CB kenarı 17. E, o zaman bu iki üçgen birbirine iki açısı ve bu açılar arasında kalan kenarlar eşit olduğuna göre açı kenar açı eşlik kuralından Nedir? Bu iki üçgen birbirine eştir. E, o zaman eş üçgenlerde hatırlayalım. Eşit açıların karşısındaki kenarlarda eşitti. E, A'nın karşısında o zaman 8 varsa burada mavi üçgende A'nın karşısındaki kenar 8 olacak. E, buranın tamamı 17 idi. E, burası 8 olursa o zaman şu kısma ne kaldı? 9 kaldı. Burası 9 karşı tarafta 9 oldu. E, B'nin karşısındaki mor üçgende 15 ise Mavi üçgende B'nin karşısı da 15 olacak. B'nin karşısı mavi üçgende yüksekliğe denk geliyor 15. E Buradan her şeyi buldum. O zaman yamuğumun alanını hesaplayabilirim. Alt tabanım 17. Üst tabanım 9. Bölü 2. Çarpı yüksekliğimi de 15 olarak buldum. E Burası 26. 26 bölü 2. 13 çarpı 15'ten cevabı 195 olarak bulurum. 9. sorumda yamuğun alanını bulmak için. E noktası orta noktaymış. Hemen yamukta alanla ilgili özelliğimi hatırlayayım. Neydi? Şu benim yamuğum ise eğer şurası da diyelim ki orta nokta ise ve bu şekilde içeride aynı benim sorumda olduğu gibi şu ABCD B, C'de yamuğu olsun. İçeride bir üçgen oluştuysa, üçgenin alanına ben A dersem benim yamuğumun alanı Neye eşit çıkıyordu? Üçgenin alanının iki katıydı. Kuralım buydu. O zaman benim burada üçgenin alanını bulursam yamuğumun alanını da hesaplamış olurum. Üçgenimin alanını nasıl bulacağım? Onda da yine üçgende alan formüllerinden bir tanesini hatırlayacağım. Hemen buraya hatırlatıyorum. Eğer burası A, burası B ise arada kalan açı. Alfa ise o zaman üçgenimin alan formülü 1 bölü 2 çarpı A çarpı B çarpı ve aradaki kalan açının sinüsüydü. O zaman hemen buradaki CEB üçgeninin alanını yukarıdaki formülden hesaplayabilirim. 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı sinüs. 30. E, sinus 30 değerinin ne olduğunu biliyorum ben. 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. Onu da yazdım. O zaman burası ne oldu? Sadeleştirirsem burası 24. 24'ü de paydada 4 var. 2 çarpı 2'den 4'e bölersem 6. E, üçgenin alanı 6 ise yamuğumun alanı bunun 2 katı olacaktı. 2 çarpı 6'dan cevabı 12 olarak bulurum. 10. sorumda. E, Yamumu analitik düzlemde göstermiş e, ve birim karelere bölmüş. E, o zaman ben yamumun alan formülünde bana lazım olan alt tabanı hemen bulabilirim birim karelerden. Bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5. O zaman alt taban ne oldu? 5 birim oldu. Yukarıda üst taban 1, 2, 3. Üst taban 3 oldu. Yüksekliğime bakalım 1, 2, 3, 4. Yüksekliğim de 4 oldu. E o zaman alanım hemen hesaplanır. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Buradan da cevabı 8 bölü 2 4. 4 çarpı 4'ten 16 olarak bulurum. 11. sorumda alanı bulmak için bakıyorum. ikizkenar yamuk. Biliyorum ki ben ikizkenar yamukta. Buradan çizersem diğer yüksekliğimi de buraya da ne diyeyim? F diyeyim. AF parçasıyla parçası ile B parçasının eşit olduğunu biliyorum. E o zaman ben E, B'ye X dersem, A, ye de X diyeceğim o zaman. Bu arada kalan kısma ne kaldı? E, buranın tamamı olsa, A, e nin tamamı olsa, bu kısımda X ise, şu aradaki kısımda da o zaman 10-X kaldı. E, burası 10-X ise, burası da 10-X. E, şimdi bakıyorum. Bilinmeyenli de olsa alt tabanında buldum. Üst tabanında buldum. Yüksekliği de biliyorum. O zaman alan formülünde yerine yazıyorum. Alt tabanım bakıyorum. X hatta şöyle bakayım. 10 şuranın tamamı. 10 artı X artı üst tabanım. 10 eksi X bölü 2 çarpı de soruda verilmiş 6. Düzenlediğimde zaten bilinmeyenler birbirini götürüyor. 10 artı 10, 20, 20'yi 2'ye böldüm. 10 çarpı 6'dan alınımı 60 olarak buluyorum. Son sorundayım. Son sorumda bakıyorum. A H, d 9 birim, 9 santimetre kare alanı vermiş. BGC'yi bgci, 13 santimetre kare olarak vermiş. Buna göre şu ortada kalan e, f H, -E G taralı alanını bana soruyor. Şimdi bu soru için hemen yamuğun bir yamukta alan özelliklerinden bir tanesini hatırlatıyorum. Şu benim yamuğum olsun, ABCD yamuğum. Köşegenlerini çizdim. Ben biliyorum ki köşegenler çizildikten sonra şuradaki oluşan üçgenlerimin alanları birbirine eşit. E şimdi bakıyorum. Ben burada e ile F'yi birleştirirsem E ile F'yi birleştirirsem iki tane farklı yamuk elde ettim. Bir tane yamuğum A, F e, yamuğu diğeri de diğer farklı yamuğum E, C, B, F yamuğu. E şimdi bu özelliği uygularsam o zaman önce buradaki yamuğuma burası 9 o zaman burada karşısındaki üçgen alanı da ne olacak? 9 olacak. Şimdi geldim diğer tarafa eğer ki burası 13 ise diğer mavi yamukta o zaman burası da 13 olacak. E benden istediği bu alan o zaman bu kısmı 13 burası da 9 sa 13 artı 9'dan 22 olarak hesaplanacak.